Deste atılsın istiyorum anladın mı? Şimdi yine 2 tane Twitch yayıncısı göstereceğim. Okey. Hangisiyle? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> i̇ki tane yayıncı <gülüyor> <yiyinci> görüyorum <görelim> ben şu anda. Nerede ikinci yayıncı? Abi, <gülüyor> ya bu, bu, <gülüyor> bu, bu, bu, bırak, <gülüyor> bırak çok abi. adi herif ya. ya. Çok adi bir bu ya. <gülüyor> şu anda... Nerede ikinci yayıncı? <gülüyor> abi, tekini tanıyamadın galiba. Tokan abi. Turkan ee, abinin yani. arkasında mı? <gülüyor> i̇kinci yayıncı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Edraen'de <gülüyor> yani Tuğkan'a evet, abiyle mi arkadaş evet. olmak isterdin yoksa DaSquad'dan Burak'la mı? <gülüyor> Tuğkan abi buradan sevgiler ama Burki tabi gider. Tuğkan'la arkadaş olmak isterdim yani. Adamsın. <gülüyor> Çok hızlı döndüm bak. Tam puh yapacaktım adamsın dedim. Ayıp lan Burak kendini koyarak burada niye şey yaptırıyorsun? Kafa karıştırıyorsun. Ama Burki tabi gider. Tuğkan'la arkadaş olmak isterdim yani. <gülüyor> isterdim. Abi diğer. Çöküm. Ya bırak şu, şu ne bakcaydım ya. Valla ikinizi tanımasaydım Tuğkan abi derdim. Bu niye? Ama... Mesela. Helal lan sana. Kralsın lan. Bakalım <gülüyor> şu Allah çarpar çünkü seni secersem. Biliyor şuna bak şu bir ken. Ama hoş adamcağız. Bundan sonra favorimsin. Gözde kendine eş alamıyorsun. <gülüyor> <ya>. Ama Burki! <gülüyor> Burak tatlıcıyı bir yerden tanıyorum, bayağı da beğeniyorum. Ben Burak, Burak seçerdim. Kendinin en efendi fotoğrafını <gülüyor> almışsın. Adamında da en böyle... <gülüyor> Ne var lan fotoğrafta? He tabii tabii şahsla yani. ya. Yakışıklı olanları seçiyorsun, saçı başı dağılmış olasın. Saçı başı dağılmış olasın. Seçiyorum abi. Şöyle yok, Tuğkan abiyle ben böyle yani yanındayken şey yapamam ya. Abi diyorum baksana. Yani aslında normalde kimse... Anlat yani mı? Evet evet. Yani yanındayken oğlum? böyle bir Ben şey olur sen... Bak bunu çok yaşıyorum ha, niye bilmiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Hayatım Hayatınızda görüp görebileceğiniz en matrak taşak adamımdır. Yani ama... ...beni böyle belirli mesafede tanıyan insanlar... Hayrar dur, bekle şu şeyi kaldıracağım, çok gözüme rahatsızlık verdi. Ama bir şekilde şunu fark ediyorum, insanlar... ...benim yanımda bir kasılıyor. Yani bu sadece şey değil. Ee, Twitch yayıncılığı öncesi de böyle. Ya bir kasılıyorlar abi bende, niye bilmiyorum. Ve sürekli de şeyim böyle hani, ne yapayım, memesini sıkıyım, yoktur, kafasına vurayım. Rahatlasın diye insanlar. Ben de bir kasılma oluyor insanlar benim yanımda Anlamadım. Ya saygı da ne saygı farklı bir şey oğlum. Ya ya anladım ben şu an bizimki buradakiler için söylemiyorum. Genel olarak böyle bir sorun yaşıyorum. Böyle yanımda böyle bir kasılıyor insanlar çok sinirleniyorum. Senle biliyorsun. Konuşmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Lan tu senden daha eğlenceli. -"Helallah." <gülüyor> -"Tanıştın mı?" <gülüyor> -"Ben tanıştım, çok sıkıcı, Efendim çok monoton." -"Ben Tulkan abi'ı seçerdim." Mı? -"Fotoğrafından dolayı." mı? -"Aynen, saçlarına bayıldım. -"Ben de öyle sakal ve saç bırakmak istiyorum." Ona bunları sorup ders almak istiyorum." -"O yüzden Tulkan <gülüyor> abiyi seçiyorum." -"Tulkan abiyi seçiyorum." -"Şimdi burada iki tane yayıncı görüyoruz." Aa bu hype değil mi?" -"Evet, kendine müzisyen, yani Kemal'le mi arkadaş olmak ister misin?" -"Kemal'le saçları Yoksa... bu kadar mı lan?" -"Evet." -"Vay maşallah." -"Hype çağrıyı bilmiyorum, çok özür dileyerek." Abi Çağrı'yı çok tanımıyorum. Ya çok tanımıyorum. Ben Haydi Çağrı'yı çok bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tanımıyorum. Çağrı'da istersen birkaç video falan izleyeyim şöyle. İzleyelim bakalım. Nasıl birisi olduğunu anlayalım. Yine geldik. Çok böyle alınsızın oldu yani gerçekten. Bakalım içeride güzel bir kahvaltımızı yapalım. Spontane var artık yine geldik. Alo. fairly komik. Kendimiz ya. Espri anlayışımız kendimiz yani daha yakın gibi geldi bana. Ben birkaç kere izledim kendimiz ve kesitlerini. <gülüyor> Komik yani, bayağı arkadaş olmak isterdim. Beni güldürürdü. <gülüyor> Bilmiyorum, Hype'la herhalde arkadaş olmak isterdim. Yani Kemal'i biraz tanıyorum, az çok. Hype'i hiç tanımıyorum, onunla da birazcık tanışmış oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kemal <gülüyor> benim düşünemeyeceğim <gülüyor> şeyleri kesin düşünür günüme geliyor, anlamadım. <gülüyor> Çünkü kafamız çok farklı onunla, o yüzden onunla arkadaş olmak isterdim. Okay. Kemal'le daha kafa, kafalarımız uyuşur gibi geliyor. <gülüyor> Hype'la niye uyuşmaz? Sebebi yok, tanımıyorum yani çok. Sadece çok böyle şey bir adam geldi bana, böyle çok vokal böyle çok... aa Böyle hani şey... Gaz mı? Gaz evet, gaz yani. Ha, böyle ha. gaz, bir adam olunca karşıdan böyle çok bir ...okey böyle... okay, falan oluyorum yani anladın mı? Hani böyle bir muhabbet ilerlemez yani. Espri anlayışı Yemin, daha bana yakın olduğu için Kemal'i seçerdim. Hype sanki böyle her şeyle çok dalga geçebilecekmiş gibi geliyor yani. Hani. Kendine müzisyenin troll hareketleri bana bazen komik geliyor. Çağrıyı tanımadığım için kendine müzisyen diyorum. Fotoğrafı ne sayesinde? Nasıl fotoğrafı seçmişim? Afrika Dere Kurbağası gibi fotoğrafı seçicisi. <gülüyor> Benim de saçlarım kıvırcık da, kıvırcık kullanmaktan sıkıldım. için. Dengi dönüşüm. değil ama. Avına yaklaşan timsah Aa, gibi. O, tam, böyle, tam sudan çıkacak <gülüyor> diye yakalayacak, tam öyle. Öyle bir, bir potansiyeli söyleyeyim. var zaten. <gülüyor> Günceciğim, bir televizyon veya sinema ünlüsü olmak mı isterdi? Yoksa sosyal medya ünlüsü olmak mı? Yukarıdaki olmak. Sinema bu arada isterdim. O yoldan vazgeçtiğim için bazen böyle bir tırsıyorum, ya, bir şey oluyorum. Korku. Ne derim? Gerekiyorsa de. benim mesleğim olarak güzel böyle kaliteli bir oyuncu olup sağlam projelerin altına imza atmak isterdim. Ki hedeflerimden biri de o. Bekleyin bakalım. Oyuncu olarak tabii ki de sinema ve dizi. Ben Televole zamanı çocuğuyum. Tamam. Ve kültürüm de hiç değişmedi maalesef mi diyeyim artık buna bilmiyorum. Maraba Televole'daki Evet, ünlü sanatçı Gözde Gürbak Bodrum'da kimle yakalandı? Daki Gözde Gürbak olmak istiyorum. <gülüyor> Kesinlikle sinema. Çok ofansif olacak ama hak edilmiş, daha hak edilmiş geliyor bana. He. Anladın mı demek? Diğerleri daha sosyal medyada daha kolay yoldan Evet. Orada garip oyunlar dönüyor gibi hissediyorum ama televizyonda yani hani senaristi var. O zaten oyunculuk eğitimi almış falan. Hani böyle daha temelli. Bu da bana çok garip geliyor. Mesela çok böyle ünlü, çok güzel oyunculuk yapan ve de güzel imzalar atmış yani projelerinde e, güzel imzalar atmış oyuncuların böyle bazen Instagram hesabına falan denk geliyorum adamın böyle 140 bin abonesi var takipçisi var 100 bin var ulan adamı tanımayan yok e, çok güzel işler başarmış takipçi yok adamda o yüzden sosyal medya fenomenleri böyle şaşırtıyor bazen ya yani benim benim kendim Instagram'ı da beni şaşırtıyor da diğer şeyler garip bir şey gibi geliyor. O yüzden televizyon sinema ünlüsü olmak isterdim. Sinema ünlüsü olmak isterdim. Spot ışıklar gelsin evet. üstüme, kırmızı hanı da yürüyeyim, playboy kızları gelsin yedim akşam, bilmem. Hep evet. bunun derdi peşinde. Aynen söyleyeyim. öyle. Bir de şeyi çok güzel, çoluğun, çocuğun, torunların yani sittin sene o kalacak abi. O çok değerli bir şey. Böyle torunun torunu izleyebilecek, bak bu benim dedenin babasıydı falan diye ne bileyim atıyorum. Aynen. Her şeyi söyledin. <gülüyor> Hiç böyle bana söylenecek laf bırakmadım. Allah Allah. <gülüyor> Film yıldızı olup 1 milyon kişinin seni bilmesi mi yoksa işte sosyal medya fenomeni olup 10 milyon kişinin seni bilmesi mi gibi bir soru olsaydı mesela ben yine filmi seçerdim. Ya, o kadar Çünkü abi. o oynuyor. Hani... ...yaptıkları oyunculuğun başarısına olan saygımdan ötürü, hani keşke ben de öyle Gartı olabilsem tarzında bir yaklaşım var. Benim hep böyle hayalim şeydi küçüklüğümden beri, bir süper kahraman filminde süper kahraman olmak. Bunu alt de şey atıyor, yani çocukları çok iyi etkileyebiliyorsun yani. Evet. Onlara iyi örnek olabiliyorsun falan. Ama bu zamanla influencer daha iyi insanlara örnek olabileceğini gördüm. Çünkü orada kendini sınav, bir süper kahraman sahte yani. O yüzden influencerla Doğru. daha çok insana böyle ilk güzellik çocuklara daha böyle pisallandın Bir 200 olabileceğini düşündüğüm için influencer seçiyorum. Zahrey ne mi arkadaşım? V 600 ya. yoksa. Oha, işte seni bu yüzden seviyoruz abi hiçbir zaman kendini bozmadığın o şeyleri de makarasına söyledim Çok kral adamsın demiş Polat. 600 lira olmuş. Polat sen parayı nereden buldun? Çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun iki gündür? Yani Can Tuğla mı? Cahreyn'de. Seviyorum Cahreyn'i bilmiyorum neden. Seviyorum yani. Yakın buluyorum kendimi. Yakın buluyorum kendimi, aynen. Böyle oyuna, ömür adamına bana göre değil. O yüzden... Söylemiyorum. Üstteki abi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Cahreyn. Cahreyn. Can Cahreyn. derdim. Çünkü çok pozitif geldi. Bir de Cahreyn'i... Cahreyn'i de sevmiyorum hezden. <gülüyor> Altınki seçiyorum. Yine bizim bizim videomuza tepki vermişti. Çok üf bilmiş bilmiş yorumlar yaptı. Sinirim bozuldu. Pardon. Tamam. Yok, Almanca da Jahren, Yahren deniyor da aynı diye okunuyor da. Ya bir sinirim bozuldu zaten tamam, bilendim. Evet, laf zormuştu. Ee... Ben bilendim. Ahmet abi yine bana daha yakın geliyor. Çünkü o da böyle şey troll bir adam. Jahren'i tercih ederim. Çünkü ben insanların oynadığı oyunu izleyeyim diye bir şey yani öyle bir kültürüm Hı. yok benim o yüzden hani sohbet yani, sen de sohbet, edin. Evet, sohbet edin. yani iz... oturayım izleyeyim dinleyeyim. Can çok pozitif diye tahmin ediyorum. Ben onun enerjisini emip boğarım gibi geliyor bana. <gülüyor> o yüzden <Sohbet. gülüyor> Ahmet abi seç. Anlıyorsun. Çünkü Cahire'nin gerçekten her şeyden bir şey bulabilecek böyle. Mesela ben bir şey dedim ona dalga geçebilecek anlıyor musun? Hani sürekli böyle laf sokabilir Yani bir dur ya anladım yani bir, bir normal mı? <gülüyor> değil mı? <mi>? Böyle. <gülüyor> Bölümümüzün sonuna geldik evet Gülce'cim bu kadar mı dediğin evet, yaklaşık 16 dakika 20 saniyedir kayıtlıyız Biraz daha oldu mu? <gülüyor> evet Burac'ım bölümümüzün sonuna geldik efendim Değişik bir bölüm olmuş <gülüyor> ama yani taktik çok iyi Burak aferin iyi taktik kurmuşsun kardeşim Araya serptirip